Diyan'ın mobil uygulama kütüphanesinin yeni üyesi, mobil otelin genel özelliklerini sizler için derledik. üst uygulamasının yanı sıra mobil uygulama sayesinde de artık işlemleriniz bir tık uzağınızda olacak. Uygulamanın genel özelliklerini birlikte incelediğimizde karşımıza 5 ana başlıkta otel bölümü yer almaktadır. Bunlardan ilki ön büro işlemleri, ikincisi oda yönetimi işlemleri, üçüncü işlemimiz otelde alabileceğimiz grafiksel raporlar, Dördüncü işlemimiz, acenta işlemlerinde yönetmiş olduğumuz kontrat detayları ve otelimizin beşinci son işleminde ise tanımlamalarımız yer almaktadır ön büro işlemlerimizi incelediğimizde otelimize gelecek bir misafir kaydının rezervasyon listesinden ayrılma işlemine kadar olan tüm süreçleri mobilden yönetebilir misafir kartları listesinde ise misafir kartlarımız için detaylı bilgilere anında mobil ile ulaşabilir yapacağımız misafirlerimize depozito fişleri ve sanal oda fişlerini de mobil ön büro sayesinde daha hızlı gerçekleştirebiliriz oda yönetimi bölümümüze baktığımızda ise burada Görsel oda listesi, housekeeping işlemleri ve otelimiz için yapılabilecek arıza bakım kayıtlarının bilgileri yer almaktadır. Görsel oda listemize geldiğimizde burada otelimizde konaklayan misafir bilgileri gelir. Herhangi bir misafir kaydına geldiğimizde burada odanın temiz, kirli, rahatsız edilmeme durumu, kontrole hazır, arızalı şeklinde durumlara getirebilir ve bir arıza bakım formu düzenleyebiliriz burada aynı zamanda odanın temizlenme durumu hakkında da bilgi alabiliriz geri gelerek burada diğer bir işlemimiz ise otel grafiklerimiz otel grafiklerinden en sık kullanmış olduğumuz doluluk grafikleri bize 10 günlük veride otelimizin doluluk oranlarını verebilir burada kişisel olarak doluluk verilerine ulaşabilir Otelimizin gelir grafiğini alarak yapılan oda satış işlemlerini görüntüleyebilir. Haftalık bir aylık grafikte alarak doluluk oranlarımızı mobilimizden hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Acenta bölümünü incelediğimizde ise burada acentalarımız ile yapmış olduğumuz kontrat detaylarına ulaşabilmekteyiz. Belirli çalıştığımız acentalarımız ve onlarla yapmış olduğumuz sözleşmelerimiz haricinde bir de acentalarımızla yapılabilecek özel durumlar sebebiyle satış durdurma işlemleri gerçekleştirebiliriz. Tanımlamalara baktığımızda ise otelimizin yapılabilecek genel tanımlarındaki detaylar burada yer almaktadır. Elimizde ne kadar oda var, bu odaların özellikleri nelerdir gibi birçok tanımlamalara da mobille kolaylıkla ulaşabilmekteyiz. Bu şekilde otelimizde mobil kullanarak işlemlerimizi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve işletmemiz ile birlikte teknolojiye bir adım daha atmış oluruz.